Herkese merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Bugün MediaMarkt Forum İstanbul şubesindeyiz ve Xbox Game Pass servisine ve bu servisin bizlere sunduğu avantajları sizler için anlatacağız. Dilerseniz videoya geçelim. Xbox Game Pass servisini kısaca bir oyun kiralama servisi olarak söyleyebiliriz. Bünyesinde barındırdığı 300'den fazla oyunla aylık, 6 aylık veya yıllık olarak aboneliklerle bu oyunlara rahatlıkla erişebildiğiniz bir servisten bahsediyoruz. Güncel olarak oyun piyasasını değerlendirdiğimize yeni çıkan oyunların 500 TL, 600 TL hatta bazı DLC'lerle beraber 1000 TL'lere kadar çıktığını söyleyebiliriz. Hal böyle olunca insanlarda uygun fiyata satın alma isteği oluştu. Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass servisi ise tam da bu bu işe yarıyor. Örneğin piyasadaki oyunlar 600-700 hatta 1000 TL'lere kadar satılırken Game Pass servisinde sunulan ve yüksek fiyatıyla karşımıza çıkan oyunlara aylık belirli bir ücret ödeyerek sahip olabiliyoruz. Tabii ki bu abonelik sistemleri değişebiliyor. Aylık, 6 aylık veya yıllık olarak karşımıza çıkabiliyor. Her abonelikte olduğu gibi Game Pass alırken de yıllık almak her zaman maddi olarak biraz daha mantıklı hale geliyor. Peki Game Pass servisinin bizlere sunduğu avantajlar nelerdir? Öncelikle Xbox Game Pass farklı paketlerle karşımıza çıkıyor. Normal paket ve 6 paketler. Normal paket kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bunlar konsol ve bilgisayar. Örneğin konsol paketini satın aldığınız zaman Xbox konsollarınızla söz konusu oyuna aylık belli bir ücret ödeyerek ulaşabiliyorsunuz. Aynı şey bilgisayar için de geçerli. Game Pass için sunulan bilgisayar oyunları kütüphanesinde 200'den fazla oyuna rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bununla beraber bir de Ultimate paketi bulunuyor. Ultimate paketi hem bilgisayarı hem de konsolu kapsıyor. Yani eğer siz hem bilgisayar sahibiyseniz hem de Xbox konsolunuz varsa iki taraftan da söz konusu oyunları oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda hem Ultimate pakette hem de normal pakette EA Play'in de kapsandığını belirtelim. Yani EA Play tarafından sunulan oyunlara da her iki paketi de aldığınız zaman otomatik olarak ulaşabiliyorsunuz. Bununla beraber Ultimate pakette hem konsolunuz üzerinden hem de bilgisayarınız üzerinden aynı kütüphaneye erişebildiğinizden de bahsetmiştik. Ultimate paket sunulan bir diğer özellik ise Xbox Gold. Peki nedir bu Xbox Gold? Game Pass Ultimate paketini aldığınızda gelen... Bu paket sayesinde her ay 4 tane oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Bu oyunlar sizin isteğinize bağlı olarak şekillenmiyor. Microsoft tarafından belirlenen her ay 4 tane oyun bu üyeliği satın alan oyunculara otomatik olarak geliyor. Örneğin Xbox Game Pass'te yıllık bir abonelik aldığınız zaman her ay 4 tane oyun geldiğini hesap edersek yıllık 48 tane oyuna otomatik olarak erişebiliyorsunuz. Bu da Ultimate paketi alanlar için önemli bir avantaj. Xbox Game Pass'in normal paketlerinin konsol ve bilgisayar olmak üzere ikiye ayrıldığından sizde bahsetmiştik. Bu paketlerin fiyatına gelecek olursak Game Pass'in aylık aboneliğinde en ucuz paket olarak nitelendirebileceğimiz bu paket 30 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Hem bilgisayar hem konsol paketinde de yüzlerce oyun bizleri bekliyor ve bu oyunların her ay güncellendiğini sürekli yeni oyunların eklendiğini de sizlere belirtelim. Aynı zamanda yeni çıkan bazı oyunlar için Xbox tarafından üye indirimleri de bulunuyor. Örneğin piyasaya 350 TL'lik bir oyun sürüldü ve bu oyunun fiyatı Xbox Game Pass abonelerine özel. Biraz daha ucuz olabiliyor. Yani üyelere özel indirimler Xbox Game Pass ile bizleri bekliyor. Sıra geldi Ultimate paketinin fiyatına. Ultimate paketi ise yalnızca sıradan pakete 15 TL ekleyerek yani 45 TL'lik bir ücretle bizleri bekliyor. Ultimate paketin zaten avantajlarından sizlere bahsetmiştik. Hem konsolunuzun hem de bilgisayarınızın kütüphanesine ortak olarak kullanabileceğiniz üyelikte yine her ay yeni oyunlar ekleniyor. Ekstradan Gold paketin avantajlarından sizlere bahsetmiştik. Her ay 4 tane oyun otomatik olarak sizlerin kütüphanesine eklenebiliyor. Diyelim ki MediaMarkt mağazalarına gelip 6 aylık bir Xbox Game Pass aboneliği aldınız ve sizin aboneliğiniz bitti. Bu oyunlar ne olacak? Eğer Gold üyeliği ile verilen oyunları kütüphanenize eklediyseniz 24 tane oyunu üyeliğiniz bitse bile oynayabilirsiniz. Bununla beraber Gold üyeliği ile birlikte çok oyunculu oyunlarda rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Yani Gold pakette sizlere 4 oyun sunulmasının yanı sıra bir de çok oyunculu oyunlarda oynama avantajı sunuluyor. Fiyatların iki farklı pakette 30 TL ve 45 TL olmak üzere sıralandığını siz Belirttik. Yani kendi fikrimi soracak olursanız 15 TL'lik bir farkla hem konsoldan hem de bilgisayardan oynamayı aynı zamanda Gold paketle edinmeyi tercih ederim. Siz de Mediamarkt mağazalarına gelerek buradaki Mediamarkt çalışanlarından Xbox Game Pass'in sunduğu avantajlarla alakalı ve aylık, 6 aylık ve yıllık paketlerin fiyatını öğrenebilirsiniz. Evet sevgili teknoloji okuyucuları. Bu videomuzda sizlerle beraber MediaMarkt Forum İstanbul şubesindeydik. Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass servisine ve bu servisle birlikte sunulan avantajları sizlerle beraber değerlendirdik. Genel olarak oyunlara ilgisi olan biri olarak kendi yorumlarımı katacak olursam piyasadaki diğer oyun marketlerinde oyun fiyatlarının bir aylı uçuk olduğunu biliyoruz. Yani ben yalnızca bir ay 2 ay oynayıp bırakacağım bir hikayeyle oyun için 400-500 TL'lik bir fiyat veremem. İşte tam da bu noktada Xbox Game Pass servisinin bir ayda olduğunu söyleyebiliriz. Ben hikayeli oyunları sıkça oynayan biriyim. Bir hikayeli oyunun ortalama bir ay sürdüğünü söyleyebiliriz. Xbox Game Pass servisinde 200'den fazla oyunun zaten sunulduğunu biliyoruz. Ve ben bu hikayeli oyunları farklı bir marketten sürekli satın alsam benim için çok maliyetli olur. Zaten ayda bir, bir oyun bitirdiğim için Game Pass servisi tam da bana göre. ve Bununla beraber Ultimate paketi satın aldığım zaman zaten çok oyunculu oyunları da edinebiliyorum. E zaten piyasada güncel olarak oyuncu sayısı bir ay ile aktif olan yeni oyunlar da Game Pass kütüphanesinde bizleri karşılıyor. Bu yüzden kendi açımdan değerlendirecek olursam Xbox Gamepad servisinin avantajlı bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar Xbox Game Pass hizmetini sizler için değerlendirdik, avantajlarından bahsettik. Bugün MediaMart Forum İstanbul Şubesi'ndeydik. MediaMart çalışanları bizler için Xbox Game Pass hizmetinin sunduğu hizmetlerden bahsettiler ve bizleri aydınlattılar. Onlara da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı videolarla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.